Asker! Asker! Siz kimsiniz? Evren Aslan, gizek kılıcı! Şesem, bir anin gürtür! Balgaçoğlu, bali deyiz süreriz! Siz kimsiniz? İlk kâperi rüyasını bozanız! Siz kimsiniz? Genç Osman'ın imanı, Kulu Vakti'nin ısrarıyız! Siz! Kimsiniz? Gazi Osman Paşa'nın sahibi, Hücel Abdülhamit Ali'nin aklıyız! Siz! Kimsiniz? Biz bombağa, opa, bombağa girmekten korkmayız! Tamam bayram, millet, namus şeref, işte biz bunun için He? Yani ben bu mesleği onun için seçtim. yani Yoksa, hani herkes bu mesleği yapar. Hani kimisi para için yapıyor, kimisi zevkini yapıyor. Kimisi de yani zaten gerçekten canı, gönülden, kalpten yapıyor bu işi. Ya ben de onlardanım Allah'a şükür. Ya bilmiyorum, Allah hakkımdan ayrısını versin. Amin. Şehitlik bir mertebe, inşallah ulaşırım.